Herkese merhaba ben Tol Gözbeğ. Havaesan'la birlikte hazırladığımız akıl katanlarda bugün İstanbul Havalimanından Ankara'ya doğru uçuyoruz. Ot diye gidiyoruz ve orada çok değerli bir bilim insanımız, Profesör Doktor Bilge Demirköz'le buluşuyoruz. Bilge Hoca daha genç yaşlarda Sörn'e girmiş, MIT'de akademik çalışmalarını tamamlamış çok değerli bir bilim insanımız. Sohbetimizde atmosferi açacağız ve uzayın sınırlarına beraber çıkacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Çok teşekkürler. Sağ olun. Uzun yoldan geldik. Sizden ödüten yaptım. Abelsan'la birlikte hazırladığımız Akıl Katanlar'da bugün Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümündeyiz ve çok değerli bir konuğumuz var Profesör Doktor Bilge Demirköz. Merhabalar hocam ee, bizi davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Biz de bugün sizi fizik bölümümüzde ve İVMER'de. İVMER Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezimiz. Burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Ya böyle laboratuvar ortamlarında test ekipmanları, hemen benim yanımda uluslararası uzay istasyonu, buna da geleceğiz. Sizin katkılarınız var, konuşacağız bununla ilgili. Beni bir sınıfta veya sizin odanızda olmanızdan daha heyecanlandırıyor, daha keyif alıyor. Ben öncelikle size sormak istiyorum. Siz bilim tutkunuz nasıl başladı? Galiba ailenizde mühendisler var, bilim insanları var. Biraz o sizin hikayenizle başlayalım mı? Evet ama annem edebiyatçı. <gülüyor> Ee, aslında bence bilim tutkusu her çocuğun için var zaten. Bilim tutkusu demek merak demek. Merak da e, işte ne zaman bir ufaklık bulsanız, değil mi? E, bu kedi de olur, köpek de olur, insan da olur. Fark etmiyor. Her şeyin ufağı çok meraklı, dünyaya ve evrene karşı. E, bu biz aslında eğitim sistemimizde biraz bu meraka öldürdüğümüz düşünülenlerdenim ben. Biraz çok ezber sistemi. Ondan sonra e, işte sınav kaygıları. Ve diğerleriyle. Bu merakı yaşatabildiğiniz sürece bence bilime herkes meraklı kalır, herkes bilime ilgili kalır diye düşünüyorum. Ben sanırım ailem bu merakı yaşatmayı başardılar diye Ben öyle bakıyorum. Yaşatmak önemli. Küçükken neleri merak ettiniz peki? Ben küçükken en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi kar yağışı nasıl olduğuydu. taneleri nasıl o kristal yapının nasıl oluştuğu ve ondan sonra kar taneleri nasıl aşağı doğru inerken öyle Değil mi? Helazonlar çiziyorlar, böyle dans ederek iniyorlar ve birbirleriyle etkileşiyorlar. O etkileşimleri ve onların nasıl aşağı doğru hani uçarak indiğini, tamam bir yandan yer çekimi var ama diğer taraftan da uçmayı da başarıyorlar. Sanırım onu çok merak ettim. Bir de tabii yazın özellikle muhteşem, şimdi çok görmek çok zor ama samanyolumuz, galaksimiz, onu geceliğin görmek karanlık bir yerden hala mümkün. Şehirlerden çok mümkün değil ama... Şehir dışına çıktığınız zaman e, geceliğin Samanyolu hala gözüküyor. E, Samanyolunu görebilmek benim çocukluğumda daha kolaydı takdir ederseniz ki. E, ve o Samanyolu'nu görüp merak ediyordum çok. Bu Samanyolu ne kadar büyük? İçinde neler var? E, nasıl bir arada duruyor? Bütün bu yıldızlar nasıl bir arada duruyor? Aralarında ne var? O, aralarındaki o karanlığın içinde ne var? E, görmediğimiz neler var? E, bu problemler beni çok e, çocukken çok... E, Merak duyduğum şeylerdi. Şanslıyım ki şimdi onları çalışabiliyorum laboratuvarımızda. Yani küçükken uzayı aklınıza koyup daha sonrasında da belki de bir akademik kariyeriniz bu alana doğru yürümüş gibi gözüküyor. Evet. Peki normal... Herkese tavsiye ediyorum. Samanyolu gördünüz mü siz hiç? Artık mobil telefonlarda uygulamalar var. Benim kızlarım soruyorlar. Gökyüzüne tutuyoruz. Hangi yıldız nedir? Benim o kadar fazla bilgim yok ama bu... Uygulamalarla birlikte hangi yıldız ne yapıyor, ne ediyor, e, en azından görebiliyorsak. Bir de malum sizin de konunuz bu Starlink uydularıyla epey bir görüşüm kapatılacağı evet. söyleniyor ama e, en azından uygulamalarla onları görüyoruz diyelim. Yani ben astronom değilim ama astronom arkadaşlarıma da söyleyeyim çok muzdaripler gerçekten e, bu kadar uydunun olması tabii ki e, uzay kirliği yakın uzay e, yakın uzayımızın kirlenmesi anlamına geliyor ve astronomlar için de gerçekten bir Ölüm fermanı. Ama biz uzayın güzel taraflarını konuşacağız. Uzayın güzel tarafları da güzel. Yani o söylediğiniz application'larda, işte uygulamalarda girdiğiniz zaman bakıyorsunuz gökyüzüne ve orada yıldızları görüyorsunuz. Fakat ben de size şu soruyu soracağım. Bu kadar fazla bilgi hayal gücünü öldürmüyor mu? Bence daha çok kamçılıyor belki de. E, bu yüzden de gençlerimize biraz araştırma mı yapsınlar? Proje mi yapsınlar? Sizin peki orta ve lise döneminde Yarışmalara girdiniz mi? Niye soruyorum bunu? Günümüzde gençlerimiz için çok fazla organizasyon var, yarışma, mesela teknofestler var. TÜBİTEN yaptığı yarışmalar var. Bunları öneriyor musunuz? Sizin hayatınızda böyle bir kesişim oldu mu? Evet ve de hayır. Yani şöyle bence tabii ki projeler, tabii ki yarışmalar, turnuvalar çok güzel. Örneğin Bilim Kahramanları Turnuvası'nın kurucularındanım. Ve e, tabii ki öğrencileri orada o şenlikli ortamda, festival ortamında görmek çok güzel. Hani e, birçok yerde birçok organizasyon oluyor. Şu anda herhalde bir e, bizim zamanımızda olan e, işte tek o zaman TÜBİTAK yarışmaları vardı ve ben ona katılmıştım. E, şimdi herhalde ellerin önlerinde katılabilecekleri birçok organizasyon var. Fakat burada organizasyona katılmaktan daha önemlisi üretmek ve proje yapmak. Bir şeye odaklanmak. Ve bir fikir olmak. Yani ben mesela çok öğrencilerden çok e-posta geliyor bana. Hocam işte Teknofest'e katılmak istiyoruz. Bize fikir verir misiniz? Aa, bu biraz tehlikeli bir şey. Yani fikir onlardan gelmeli ee, tabii ki. Ve e, hani fikir içinde böyle e, baş yani bir hocaya değil de daha çok etraflarına bakmalılar. Bence doğayı gözlemlemek çok önemli. Yani etrafınızdaki problemleri gözlemlemek çok önemli. Yani bir çocuk eğer anneannesinin işte duyma problemi varsa ve onu dert ediniyorsa kendine ve anneanne işte sana daha iyi bir duyma cihazı yapalım diyorsa bence oradan başlıyor inovasyon dediğimiz şey. Yani bir derdiniz olmalı. Derdi olmayan bir insan inovasyon yapmaz. Ben öyle görüyorum. Hani şimdi biz, insan, biz çocuklara bazen de korkuyorum acaba. Çocuklara gereksiz bilgi mi veriyoruz ve çocuklara derssiz yani... Dertlerini çözme yetisi veriyoruz yoksa onlara... Dertlerine dert mi katıyoruz? Evet, dertlerine dert mi katıyoruz? Yani ben çocuklara dertlerine dert katmak istemiyorum. Çocuklara gereksiz bilgi de vermek istemiyorum. Hani e, gökyüzüne baktıklarında bir application'la... E, ...işte Aa, şu Ali Deberan'mış. demesi önemli değil benim için. Yıldız'ın ismi de önemli değil benim için. Benim için daha önemli olan e, oradaki konsept... ...yani oradaki kavramsal olarak... Karanlık ne demek, aydınlık ne demek, bu şeyin ışıldaması ne demek, onların arasındaki etkileşimler ne demek. Bunu dert edinmesini istiyorum. Yani yine de işte anneannesinin duymacı cihazını dert edinmesini, işte şehirlerde, kendi yaşadıkları şehirdeki ulaşım problemini dert edinmesini istiyorum. İşte bir sonraki pandemiye nasıl hazırlanacağımızı dert edinmesini istiyorum. Yani dert edinmesini istediğimiz şeyler etraflarında yaşadıkları, ortamdan çıkmalı ve yine yani teknoloji sadece teknoloji için olmamalı. Bu aynı zamanda sosyal bilimlerle ortak bir şekilde çünkü inovasyonun kelimesinin içermesi gereken en önemli şey insan hayatını kolaylaştırmak. Bir dertleri yani, olacak ve bu dertleri çözmek üzere kafa yormaya başlayacak. Evet ve yani. kolaylaştırmak için, hayatı kolaylaştırmak için teknolojiyi e, ve bilimi koymalıyız öne. Yani bilim e, merak için Teknoloji hiç işte kolaylaştırmak için olmadı. Eğer siz bir şeyi kolaylaştırmak üzerine zaten çalışmıyorsanız... ...bence o inovasyon değil. Ee, ve e, onun için biz çocuklara bence... E, ...gözlemci olmayı öğretmeliyiz. Bir, en önemli şey gözlemci olmayı öğretmek. Doğa ve bilim, bilimin doğası gözlemden başlar. Etrafını gözlemleyecek. Etraftaki insanların dertlerini dinleyecek. Ve ondan sonra... Kendisinden veya etrafından bulduğu problemleri çözmek için çalışmalı. O zaman işte gerçek anlamda anlamlı üretim. Yani üretmek de değil olay. O üretimin anlamlı olması lazım. Nokta atışı hedefine gidecek, bulacak ve belki hayatını bu yöne doğru evirecek bakalım ne olacak. Evet. Siz lise yıllarındayken CERN'e bir gezide bir ziyaret yapıyorsunuz. Hep böyle bir CERN hayatımızda nedir, ne yapıyor sizin sonraki çalışmalarınızı da soracağım ama... O ziyaretiniz nasıl oldu? Sonra niye bu kadar önemli? Biraz bu soruların cevabını rica edeceğim sizden. Bizim tabii benim lise çağlarımda daha, internet daha yeni girmişti Türkiye'ye. Ben Robert Kolej mezunuyum ve evet çok şanslıyız. Çünkü interneti gelen ilk lise. Burası ot diyor. Burası da internet gelen ilk üniversite. Yani şimdi her şey ulaşılabilir aslında. Sörne e-posta atabiliyor çocuklar. Kendi meraklarını... İşte şu anda Sorunu mesela sanal ortamda Sorunu gezebiliyorlar. Sorunun sanal sergisi var, sanal olarak Sorunu gidip işte 27 kilometre içinelde gezebiliyorsun, Atlas, CMS ve diğer deneyleri görebiliyorsunuz gibi. Burada biz o zaman tabii öyle daha öyle bir şeyimiz yoktu. Bizim 1995 senesindeki Avrupa Matematik Yarışması şans eseri Cenevre'de yapıldı. Ve biz okul olarak, okul takımımız olarak gittik. Ve bize ödül olarak e, da, yani turnuvadan sonra ödül olarak bizi sonra götürdüler. Ve ben o zamana kadar çok fizikle aram yoktu aslında. Ben daha çok matematikçi olmak istiyordum. Çünkü bir daha yaptığım proje de matematik yarışmasına verdiğim bir e, projeydi. E, bir e, eğri ailesi, üç, üç, üç noktanın 3 noktaya toplam uzaklığı eşit olan bir eğri ailesinin e, ilk grafiklerini çizmiştim. Ve onun üzerine... Katılmıştım ama fizikle aram çok iyi değildi çünkü fizikteki formül ezber formülleri yani neden, içini işte o yıldızlarla ve evrenin malzemenin oluşmasıyla bağdaştıramıyordum. Sonra onu gördüm hani ve bunu yapılabileceğini gördüm hani. Sonra araştırdıkları şey işte büyük patlamadan sonra gerçekten o ilk anlarda maddenin nasıl oluştuğu ve maddenin adım adım nasıl şu anda bildiğimiz maddeye dönüştüğü ve evrenin içindeki karanlık madde ve bizim bildiğimiz madde olan baryonik maddenin etkileşmesi üzerine çalışmalar yapıldığını gördüğümde çok heyecanlandım. Ve e, evet yani hayatımı da bunun üstüne kurguladım. Hala e, her ne kadar şu anda e, kendi ekibim işte şu anda 25 kişiyiz bu ekipte İvmer'de her ne kadar burada teknoloji geliştirmek üzerine çalışsak da ekibimizde 3 kişi yine karanlık madde araştırmalarında yani temel bilim tarafımızı bırakmadık ama o temel bilimden çıkan teknolojileri Türkiye'ye taşımak için çalışıyoruz ve bunu hani şu anda teknoloji transferiyle Türkiye'mizde birçok şirketi de Havelsan'a da birlikte konuşmaktayız. Evet. Lisede yaptığınız bir matematik yarışması üzerinden CERN'e bir ödül olarak verilen CERN ve oradan kurulan bir Akademik ve diğer taraftaki tabii ki Havelsan dahil birçok şirkete de sunduğumuz bazı şeyler var. Gerçekten enteresan bir adım olmuş. Artık günümüzde biraz daha açık herhalde şirketler, bilim merkezleri biraz öğrencilerimizden girişimcilik istiyorlar galiba. Biraz bastırıp oraları aşındırmak, bir mail atmak, tavsiye kurmak orayla. Tabii ki. Yani mesela herkes öneriyorum. Yani Konya Bilim Merkezi başta olmak üzere şimdi işte Bursa'da Guhem. Ondan sonra Kayseri Bilim Merkezi, birçok şehrimizde bilim merkezleri kuruldu. Yazın tatillerinde, vakitleri yolları üzerindeyse vakit ayırsınlar, bir gün geçsinler, oradaki insanlarla iletişim haline geçsinler. Yani yine ilgilendikleri konulardaki hocalara yastajı için e-posta atsınlar. Bence bunlar güzel girişimler ve aynı zamanda ben burada lise öğretmenlerimizi de çok tebrik etmek istiyorum. Liselerdeki öğretmenlerimiz bütün yani... Orta ilk öğretim, orta öğretim, lise öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlık yaptılar. Yani burada pandemide çok aslında öğretmenlerimizin durumu bence göz ardı edildi. Çok zor bir dönemden geçtiler. Bu kadar zor dönemde öğrencilerine, hem kendilerine, kendilerine ama önce kendilerini motive onları, etmek, sonra öğrencileri motive etmek. Ve onlar da bir evrim geçiriyor. Yani öğretmenlerimiz de bir evrim geçiriyor ve ben bunu görüyorum. Öğretmenler de daha ilgililer. Daha çok soru soruyorlar, daha fazla okuyorlar. Ve daha güncel bilgileri gençlerimize aktarmak için çok çalışıyorlar. Üniversitede zaten araştırmanın içindeyiz. O güncel bilginin içindeyiz burada. Daha günceliz tabii ki. Ama bu güncellemenin de, yani öğretmenlerimizi güncel tutmak, çocuklarımızı da bu sürecin parçası yapmak açısından çok önemli. Ve bu sürecin parçası olan öğretmenlerimizi de buradan tebrik ediyorum. Onu da belirteyim. Gerçekten onu hissediyoruz. Yani bize gelen öğrencilerde o güncel bilginin içinde olma hevesini, yaşıyoruz. Bu arada tabii Konya Bilim Merkezi derken ben hemen kısa bir parantez açayım. Havahesan'ın orada bir hava trafik kontrol merkezi simülatörü var. Bir paraşüt simülatörü var ki Havahesan simülatör konusunda çok etkin. O simülatörlerin hemen yanında da bu yanımda maketini gördüğünüz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir modülünün birebir bir kopyası var. Gerçekten ben Boeing tesislerinde yapılırken görme şansını elde etmiştim 2000 yılında. Sonrasında en azından modülüne Konya gibi bir yerde o mükemmel bilim merkezinde görmek çok heyecan vericiydi. Öğrencilerimize oraya yaz tatili başlıyor. Boş geçirmesinler, oralara gitsinler. Çok güzel bir mesaj verdiniz bununla ilgili. Evet, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde e, Alphamayetik Spektrometresi isminde bir deney var ve bu deneyin parçasıyız. Türkiye olarak, ODTÜ olarak, İBMER olarak. Ee, yaklaşık 250 e, bilim insanı e, bu deneyin parçası ve biraz önce bahsettiğim üzere e, şu anda üzerinde çalışan 3 tane üç, yüksek lisans doktor öğrencim var. Onlarla birlikte şu anda uluslararası uzay üzerinde topladığımız yüksek enerjili kozmik ışın verisinden karanlık madde araştırmasına devam ediyoruz. Hatta yeni bir algoritma yazdık. Çok heyecanlıyız. Ne üzerine algoritma peki? Bu algoritma yapay zeka kullanılarak, yapay zeka algoritması aslında ve bu dedektörden gelen verileri yenilikçi bir metotla işleyip belki yüksek enerjilerde bulduğumuz pozisyon fazlalığını daha iyi anlamlandırabilmek için yazdığımız bir algoritma sonuçlarını herhalde bir seneye herkesle makalemizde paylaşırız. Biz de merakla bekliyoruz. Zaman zaman ISS yani Uluslararası Uzay istasyonu o kadar büyük ki bazen geçerken çıplak gözle bile görme şansına sahip oluyoruz. Mesaj atıyorlar bazen tam Türkiye üzerinden geçecek gibi. Bir Türkiye'nin de bilim insanlarının katkısının olduğunu duymak bizler için de çok onur verici. Umarım bu tür deneylerinizin sayısı giderek artar ve sonuçlarını da bizlerle paylaşırsanız merakla yayınlamak isteriz. Ben tabii buradan sizin hikayenizden üniversitede matematikle ilgili yarışmadan aldığınız ödül, fizikle ilgili bir şeyler koyuyorsunuz ortaya ve daha sonra üniversiteden bir burs alıyorsunuz. Biraz sizin hikayenize devam edelim isterseniz. Nasıl geldi o burs? Çünkü herkes Harıl Harıl Üniversite sınavına çalışırken sizin aşağı yukarı gideceğiniz okul e, lise sonunun ikinci yarısında belliydi galiba. Um, şöyle söyleyeyim, e, yine evet ve de hayır. Yani ben de Harıl Harıl Üniversite sınavına çalıştım. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Hani evet ben zaten hani çok şey idealistim. Böyle yurt dışına başvururken sadece 4 üniversiteye başvurdum. Bu 4 üniversitede zaten karanlık madde çalışmaları yapan hocaları bulunduğu üniversitelerdi. Hani MIT'ye kabul aldım ama hani burada şunu bahsetmeliyim. Yani şeydi benim için MIT'ye gitmek değildi. Burada bu mesajı da vermek isterim gençlerimize. Bazen geliyorlar işte ben... MIT'ye gitmek istiyorum, Harvard'a gitmek istiyorum. Ya diyorum tamam, gideceğim de ne yapacaksın? Hani önemli olan burada isim değil, önemli olan ne yapacaksın? Ee, ve bazen diyorum işte mesela geldi bir öğrenci dedi ki ben süper etkenlik çalışıp MIT'ye gitmek istiyorum. Dedim ki MIT'te çok süper etkenlik çalışan hoca yok. Hani bak şu, şu üniversiteye git dedim mesela. Ya burada örnek veriyorum, ee, tam isim önemli değil burada. Ee, yani isimlere takılma ve isimlere takılmamalarını da öneriyorum öğrencilerimizin. Yani önemli olan, evet, önemli olan ne çalışmak istiyorlar? Çünkü e, hani bir alanın en iyisi mutlaka dünyanın en iyi üniversitesi değil. Olmak zorunda değil. Hani bazı üniversiteler dünyada artık böyle bakmalıyız dünyaya yani. Hani bir isim peşinde değil, e, bir hedef uğruna koşmalıyız ve o çünkü şu şöyle bir gerçeklik var. Siz inandığınız hedef için çok şeye katlanabiliyorsunuz. Ailenizden ayrı kalabiliyorsunuz, arkadaşlarınızdan ayrı kalabiliyorsunuz, aç kalabiliyorsunuz. Susuz kalabiliyorsunuz. Yani e, sabah akşam çalışabiliyorsunuz. Üç gün üst üste hiç uyumadan sabahlayabiliyorsunuz bile bu uzarda. Ama, Ama inandığınız hedef için. İsim için değil. İsim için gidenler bir noktada havluyu atıp dönüyorlar. Onu da gördük. E, onun için arkadaşlarıma, e, gençlere mutlaka bunu öneriyorum. Hedefinizi net ve açık koyun ve o konuda hırs yapın. Bir isim konusu, bir isim üzerinden, kimlik üzerinden hırs yapmayın. Küçükken yıldızlara baktınız, fizik geldi sonrasına, peki uzayla ilgili çalışmalara nasıl başladınız? İşte MIT'de karanlık madde üzerine çalışan, biraz önce bahsettiğim alfa-maiytex spektrometresini kuran gruba dahil oldum. Ve onun yapımında çalıştım 4 yıl boyunca MIT'de. İşte bazı yerlerde NASA'da çalıştırıyorlar, NASA'da çalışmadım, NASA ile çalıştık. Yani şu anlamda işte Kennedy Uzay Merkezi'ne gidip geliyorduk, orada toplantılara katılıyorduk çünkü bu deneyin e, yapım aşamasında tabii ki NASA ile her an birlikte çalışmak zorundayız. Şimdi de yine Twitter işte, uzayla, roket yine uzaya giden radyasyon sayaçlarımız üzerinde nasıl nasıl çalışıyorsak orada da NASA ile çok yakın çalıştık. E, i̇sterler işte dokümanlar e, işte nasıl entegre edeceğiz bunu uluslararası istasyonda gibi konularda tabii ki ama NASA'da çalışmadım. Aya yani onu onu düzelteyim. NASA ile çalışmışsınız. Ha? NASA ile. NASA ile çalış. Ile... evet. <gülüyor> i̇le önemli. İle evet. Ee, Burada e, bu deney e, o zaman yapım aşamasındaydı e, ve e, bunun bu deneyin yapımında ben 4 yıl çalıştım. Yani her gün laboratuvar ortamında. Sonra e, ne yazık ki 2004 senesinde e, ayrılmak zorunda kaldım ben doktorama başlamıştım MIT'de. Çünkü e, bir uzay mekiği kazası evet. yaşandı ve uzay mekiği kazasından sonra bizim deneyimizin ne zaman uzaya gidebileceği belli olmadı. Halbuki biz 2004 senesinde neredeyse zaten modülleri bitirmiş. Yani deneyi hazır hale getirmiştik. Yapabileceğim de çok bir şey kalmamıştı. Onun için doktorama bırakıp onu yüksek lisans olarak tezi olarak yazıp orada bütünleşik doktora programı var çünkü Amerika'da. Onu doktorama için Oxford'a gittim ve eee CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki ATLAS deneyinde çalıştım. Şimdi çok bazen şok yaşıyorlar. Yani uzay parçacık fiziği nasıl? Nasıl birleştirdin? Evet. Yani Bizim şu andaki merkezimizde de istemiyor da görebildiğiniz üzere Uzay ve hızlandırıcı teknolojiler uygulama var, araştırma merkezi aslında uzay ve parçacık vizinin yahut da uzay ve hızlandırıcıların çok yakın bir görev var. Bu görev daylılıkları size şöyle anlatayım. Uzayda da çok ekstrem uç sıcaklıklar var. Hızlandırıcılarda da mesela büyük hadron çarpıştırıcısının mıknatısları eksi 271 derecede. Ama içindeki çarpıştığımız parçıklar milyonlarca dereceye kadar ulaşabiliyor. Çarpışma anındaki oluşan sıcaklığın e, hesa, hesaplarsanız. Yine uzaylararası uzay istasyonunda e, uzayın boşluğu karanlık sayınız eksi 271 derece ama güneşe baktığınız zaman e, deneyimizin e, yüzey sıcaklığı bazen 80 dereceye kadar gelebiliyor. Yani 350 yani, derecelik bir farkta o cihazların çalışması olabiliyor. Lazım. Yani olabiliyor. Dış yüzeyden bahsediyoruz tabii içerisi iç değil. İçerideki elektronikler biraz daha korumalı ama. Yani bir defa ekstrem e, sıcaklık, yine çarpıştırıcılarda 10 üzeri eksi başı torluk vakum var. Uzayda da var. E, yani e, bir defa uzay ve hızlandırıcı fiziğinin görevdaşlığı aslında ekstrem ortamlardan geliyor ilk başta. Yani bunlarla çalışmaya alışıyorsunuz. Ekstrem sıcaklıklarla, ekstrem e, vakumla, e, uzaktan kontrolle. Yine hızlandırıcıda o kadar radyasyon var ki çarpıştırdığınız zaman içeri giremiyorsunuz. Her şeyi uzaktan kontrol etmek zorundasınız. E, uzay da benzer. Yani... Bir kez büyük adron çarpıştığınızda çarpışmalar başladıktan sonra 4-5 ay içeri giremiyorsunuz. E yine aynı şekilde değil mi? Uzaya bir kez uydu yolladınız mı? Bazen yıllarca, işte Göktürk 2, 10. senesinde, 10 seneden beri uzaktan kontrol ediliyor. Aslında onun için yani uzay ve hızlandırıcı yahut parçacık fiziği çok görevdaş, benzer e, şekillerde çalışıyor. E, hem kontrol sistemi olsun hem ortam, ortam, ortam görev, görev, e, görev isterleri ve aynı zamanda her şeyin çok hassas olma ihtiyacı yani çünkü bir kez yapıyorsunuz çok hassas yapıyorsunuz değil mi sürekli uydu şimdi çok uydu atıyor aslında orası doğru değil ama hani yine de Türkiye mesela kaç tane uydu atabiliyor senede Onun için yine hızlandırıcı da yani bir tane büyük karon çarpıcısı yapacak kadar bütçesi var insanlığın birkaç tane değil Onun için en yüksek çözünürlüklü mümkün mertebe veri akışı en hızlı Derken yani bir bakıyorsunuz e, kullanılan teknolojiler ve teknikler birebir aynı. Hızlandırıcı alanında ve uzay alanında. Onun için e, birçok kişi aslında çok kolay atlıyor hızlandırıcı fiziği ve uzay alanı arasında. Biz de bu ikisini bir araya getirdik. E, ve Türkiye'de de e, şimdi hem uzay için radyasyon sayaçları geliştiriyoruz. parçacık sayaçları burada gördüğünüz üzere. Burada geçen sene sanla uzaya yolladığımız iki kez e, Sonda roketleriyle Sinop'tan uzaya giden kutumuzu görüyorsunuz. Bu kutu ile işte 26 ve 29 Ekim geçen senedim 2020 senesinde 2020 senesinde iki iki, iki kez sonda uçuşla uzaya gitti şu anda ne yazık ki ikisi de Karadeniz'in dibinde fakat bize ama çok güzel yapıp, ama görevini yaptı bize bütün uçuş boyunca 137 kilometreye kadar yukarı ondan sonra tekrar deniz seviyesine inerken iki yol boyunca iki kez üst üste çok güzel veri verdi ve biz uzaya doğru giderken Sinop'tan kalkıp uzaya doğru giderken radyasyon miktarının 40 kat arttığını gördük ve sonra tekrar deniz seviyesine doğru inerken onun indiğini gördük. Şimdi bir sonraki Roketsan'la birlikte bir sonraki uçuşa hazırlanıyoruz 2023'te ve yine TÜBİTAK uzayla da ay görevine, ay görevine de bir radyasyon sayacı vermek için bu, bu prototipin biraz daha büyükleri olacak. Daha fazla veri toplayabileceğimiz istatistiği daha yüksek olabilecek fakat yine parçacık saydığımız çok yüksek hızda parçacık saydığımız sayaçlarımızı işte hem roket hem de TÜBİTAK Uzay'a teslim etmek üzere çalışıyoruz evet şimdi tabi Türkiye son yıllarda uzayla ilgili adımlarını sıklaştırdığı işte kendi uydumuzu yapabilmek sizler de o test merkezleri buna verilen gösterdiğiniz çeşitli ekipmanların geliştirilmesi gibi önemli bir göreve sahipseniz Türkiye'nin uzay işleyişini nasıl görüyorsunuz Türkiye tabii ki çok büyük bir başarı hikayesi. Yani bazen <gülüyor> nazar değtirmek istemiyorum. <gülüyor> Ama e, yani Göktürk 2, RASAT, e, çok başarılı uydular. E, şimdi Savunma Sanayi Başkanlığımızın e, yürütmüş olduğu İmece uydusu da uzaya gitmek üzere. E, işte Ve aynı zamanda e, birçok uyduda üst üste sürsatlar, sürsat programı da çok güzel yürüyor. Bu çok büyük bir başarı hikayesi. Yani şeye bakarsanız diğer ülkelere, aslında çoğunlukla birkin ilk katı uydular çalışmaz. Biz çok şanslıyız. Belki dediğim gibi nazar değmesin. Nazar Ama değiliz. Rassat Göktürk 2, görev ömürlerinin birkaç katı uzunda, uzunluğunda yaşamış uydularılar olarak çok büyük bir başarı hikayesi. Bir takı uzayın burada çok büyük tabii, emeği, payı ve oradaki mühendislerin, teknik yerlerin, bilim insanlarının çok büyük bir emeği var. Ama onun ötesinde yine roket da geçen sene çok büyük bir başarı hikayesi yazdı. Sonda roketleriyle uzaya erişmemiz yolunda. Şimdi Delta V çalışıyor bu konuda. Bunlar çok güzel ama tabii ki uzay ajansımızdan da beklentilerimiz var. Uzay ajansımızın açıklamış olduğu programdaki adımlarında daha hani detayların daha tam olarak daha biz de bilmiyoruz. Henüz yansımadı. Ama özellikle yani konuşuyoruz. Özellikle biz de oraya da proje vermek istiyoruz. Yani şu anda hep desteğimiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın oldu. gelecekte hani uzay ajansı da destekli projeler önermek tabii ki istiyoruz. Henüz bir yönetmelik, usul esaslar yok. İnşallah gelecekte olacak ve biz de projelerimizi sunacağız diye heyecanla bekliyoruz. Daha kurumsal belki bir e, organizasyon, daha çünkü hedefler büyüyor. Uydudan aya doğru geçiş. Tabii ki ve sivil olması da önemli. Yani tabii ki savunma sanayemizde çalışmaktan mutluyuz ancak e, mesela biraz önce bahsettiğim karanlık madde araştırmaları tabii ki uzay ajansının e, çatısı altında olması e, daha e, sağlıklı olur. Şu anda mesela bu e, uzay ajansımızın e, e, Proje projeleri desteklemesi için bir mevzuata henüz yok. Ama işte mesela şu anda bu Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki deney aynı zamanda bir CERN'ın deneyi olduğu için CERN araştırmaları kapsamında TEMMAK. Türkiye Enerji, Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nu, TAEK de eskiden ismi. Hatırlarsanız belki evet. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ydu. Şimdi isim değiştirdi, TEMMAK oldu. TEMMAK tarafından destekleniyor. TEMMAK. Ve bunun, bu tip bu ve bu benzeri e, hocalarımızın araştırmalarının e, fon çeşitlenmesi çok faydalı olur. E, çünkü tabii ki uzay ajansımızın daha e, vizyonu daha sivil araştırmaların üzerine olacağı için de çok mutluyuz. E, ama diğer, tar diğer taraftan da e, TÜBİTAK projeleri de bir yandan var. Onlardan da bahsetmeliyim. E, bizim şu anda işletmekte olduğumuz, e, arkamda e, gördüğünüz... Ee, ...ve şu, bu, bu, bu tesiste... ...burası 30 Saçılmalı Demet attı Yine TEMMAK işbirliğiyle kurduğumuz... E, ...Türkiye'de 30 emebilik bir proton hızlandırıcısında... ...kurmuş olduğumuz... ...bir e, radyasyon test tesisi. Uydu ve ekipmanları... ...uzaya gitmeden önce... ...burada bu tesisimizde biz... E, e, ...uydular için geliştirilmiş olan parçaları... ...test ediyoruz. Radyasyona karşı test ediyoruz. Neden test ediyoruz? Çünkü uzayda çok... ...biraz önce de bahsettiğimiz üzere... Yani, 137'ye, kilometreye kadar çıkana kadar 40 kilometre art, artıyorsa devamını da artıyor ve e, radyasyon ortamında yaşıyor uydularımız. Ve içindeki bütün elektronikler, malzemeler. Onun için onları e, radyasyon ortamına göre öncelikle test ediyoruz. E, i̇şte şimdiye kadar imece uydusunun güneş hücrelerini test ettik. Manyetometresini test ettik, işte ROKESAN için testler yaptık, e, ASELSAN ve diğer kuruluşlarımız için TÜBİTAK Uzay e, testler yapıyoruz. E, şimdi çok heyecanlıyız aslında, biyologlar geldiler, uzayda mesela uzayda radyasyona dayanıklı olan canlıları test etmek istiyorlar, minik hücreli, tek hücreli yapıları. E, yani sadece elektronik ekipman, ekipman değil, diye başlamıştık. başlamıştınız. Öyle başlamıştık. E, geçen gün e, yani ve bu konuda da mesela bir proje yazdık şimdi, çok heyecanlandırıyor beni. Yani uzay, biz hiç düşünmemiştik yani biyolojiye ve kimyaya faydalı olması. Şimdi kimyager hocalar da geldi geçen gün. Hocam bazı kimya, bazı moleküller uzayda ne kadar dayanıyor? Onları test etmek istiyoruz dediler. Şimdi açılmaya başladık. Yani uzay alanı tabii ki Türkiye'de geliştikçe belki başka hocalarda, başka alanlarda bakıp bu acaba uzayda dayanır mı diyecekler. Ve belki de yani uzay için yapabileceğimiz daha fazla iş Türkiye olarak üretebileceğimiz daha fazla e, iş çıkacak. Bu da bizi tabii ki çok memnun ediyor. Bir yandan bu tesisi işletmeye devam ediyoruz. Bir yandan da yeni Ya yani Bu bizim için artık bitmiş bir proje. Bunu e, Bunun kabulünü yaptık savunma sahibi başkanlığımız nezdinde. Ama işletiyoruz. Onun yanında da diğer projelerimizi devam ediyoruz. Yeni kullanıcılar geliyor farklı boyutlara doğru e, denizcilik tabiriyle yelken açıyorsunuz. Evet ve şaşırdık da yani gerçekten e, işte geçen gün tardigrat, tardigratlar var. Bu, Nedir tardigratlar? Tardigratlar e, buzullar içinde uzun zaman binlerce yıl yaşayabilen ve tuğ formunda kalabilen canlılar böyle e, neredeyse hibernasyona giriyorlar böyle mumyalanmış gibi böyle kendilerini kapatıyorlar ve e, cansız bir şekilde kalıp ondan sonra tekrar uygun ortam bulduğu zaman kendisi tekrar canlanabilen e, yaratıklar e, çok şekerler bir de gözleri yok böyle burunları garip filan, e, böyle minicik hayvancıklar bunlar e, Türkiye'den topladı Ankara Üniversitemizden Ahmet hocamız Ahmet Altındağ hocamız Türkiye'den topladığı tardigratları geçen yıl 100 tanesini ışınladık. 50 tanesi hayatta kaldı, 50 tanesi öldü. Ondan sonra şimdi hayatta kalanların DNA dizinlerine bakacaklar. Ve ondan sonra hani onları hayatta tutan DNA dizilimini aslında bulmak istiyoruz. Değil mi? İlginç bir soru. Uzay şartlarında nasıl hayatta mı kalıyor o kadar radyasyonu maruz bıraktığınız üzere evet. hayvancıklarını ama evet. bu test yapıyorsunuz. Tabii e, o genleri bulup ondan sonra CRISPR teknolojisiyle bizim genlerimize koyarsak biz acaba uzun yaşar mıyız? İşte hayatımıza direkt <gülüyor> etki eden çok önemli bir tabii nokta. bu çok büyük bir hayal. belki iki yüz yıl olur ama tabii ki bu problemimiz düşünmek bile güzel. Yani biz bir gün insanlık olarak yıldızlar arası seyahat edebilecek miyiz? Bu çok ilginç bir soru bence. Ee, uzay demişken tabii... Ama dünyamızın da değerini bilmeliyiz. Kesinlikle önce burayı <gülüyor> sağlam bir şekilde tutmamızda bu, fayda. Bu ilk ve göz ağrımız olan uzay aracımız. Dünya biz uzay aracı. Bana diyorlar, hocam uzaya gitmek istiyor musunuz diyorlar. Diyorum ki uzayın içindeyim. Öncelikle çok değerli, yemyeşil, bizim yaşamamıza izin veren ve bir insan kirletmeden önce tertemiz olan bir uzay aracımız vardı. Baktığınız zaman çok haklısınız. Evet ve yani 380 km bölü saniye hızla gidiyor. <gülüyor> yani hızlı, iyi hızla da gidiyoruz. Hani Hani diyorlar ki hocam hızlı gitmek istiyoruz, hızlı uzay araçları yapmak istiyoruz. Diyorum ki dünya 380 km bölü saniye hızla gidiyor. <gülüyor> Roket de şey yapmıyoruz, kullanmıyoruz. <gülüyor> yani kendi kendine gidiyor. Gayet iyi. Ben tabi uzayla ilgili konuşurken Havaysan'ın bir şirketi var. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Quantum 3D diye. Örneğin Virgin Galactic ki uzay yolculuğunu halka, tabi zengin olanlara diyelim yaymak isteyen, ona böyle bir simülasyon, eğitim simülasyonları yazmıştı. Bu tür simülasyonlar kullanıyor musunuz? Tabii kullanıyoruz. Ee... Simülasyon programları çok önemli çünkü bir şeyi laboratuvarda burada canlı olarak üretmeden önce biz mi onu anlamamız ve gerçeklememiz lazım ve bu gerçekleme sürecinde yani geliştirme sürecinde arge sürecini çok kolaylaştıran bir şey simülasyon çünkü bir şeyi üretmeden canlandırmadan da onun ne kadar çalışıp çalışmayacağı konusunda test etmiş oluyoruz. Bizim en çok kullandığımız program Giant 4 programı. CERN'ün yazmış olduğu bir parçacık simülasyonu ve inanır mısınız? Ya yani parçacık fiziği hakkındaki her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor Onun için yani bu Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın simülasyonlarında da onu kullanıyoruz çarpışma deneyleri ve bizim uzaya yolladığımız bu radyasyon sayaçlarımızın simülasyonlarında önce onunla yapıyoruz. Mesela bunun içinde görmediğiniz şekilde iki kat silikon dedektörümüz var. Şimdi ay görevine yollayacağımız dedektörümüzde dört katlı e, sayaç olacak. Dört kat silikon sayacı olacak. Ve bu dört kat silikon sayacıyla biz bu, e, bu dedektörün içinden geçen parçacıkların enerji ayrımlarını yapabileceğiz. Yani bir parçacık düşük enerjili mi, orta enerjili mi, yüksek enerjili mi? 20 emi mm mi 80 emi mm mi, 150 emi mm mi Bunu emi mega elektron volt birimi e, bunun. E, ve bu ayrımı yaparken... Ee, öncelikle simülasyonlardan buna bakıyoruz ve simülasyonlarla test ediyoruz. Yani simülasyon ortamında önce bu dedektörümüzü test ediyoruz. Ee, ondan sonra laboratuvarımızda da kurduktan sonra burada gördüğünüzde radyasyon kaynaklarıyla test ediyoruz. Ancak ondan sonra üretip ondan sonra daha büyük testlere tabii ki uzaya gitmeden önce birçok testten geçiyor değil mi? İşte sallama testi, elektromanyetik testler, e, şok testleri. Kalkışın şoku var ondan sonra vakum testi, termal e, döngü çünkü dünyanın etrafında dönecekse sürekli bir termal döngüye maruz kalıyor bu tip testlerden de gerçek ortamda e, geçmek zorunda ama bunlardan geçmeden önce e, işin fizik kısmını ve çalışabilirlik kısmını e, hatta da şunu da yani söyleyeyim e, ürettiğimiz elektronikleri de bir simülasyona tabi tutuyoruz ondan sonra ancak onun için simülasyonlar tabii ki çok önemli. Radyasyon test merkezini kurdunuz, teslim ettiniz. İvmer burada, e, OTTÜ merkezli. E, bir sonraki bir adım var mı? Yeni bir laboratuvar haberi var mı? Onunla kapatalım isterseniz yayına. Aa, evet, çok güzel bir soru. Ee, şimdi ürettiğimiz teknolojilerin e, başka yerlere e, yelken açması var sizin kullandığınız tabiriyle. E, örneğin e, arkanızda gördüğünüz e, bir tane nötron sayıcı. E, biz e, yaklaşık 3-4 sene önce bir nötron sayıcı patenti aldım. E, ve şimdi bu patenti bir şirkete söyleyebiliyor muyuz şimdi? Lütfen. Tamam. E, Mavinci ve TTSO isminde, e, onun alt kuruluşu olan TTS olan e, şirkete patenti e, lisansladık. Ve şimdi o şirketle birlikte e, Türkiye'nin ilk nötron sayıcını geliştirmeye başladık. Bu Türk şirketimi söylediniz? Türk şirketi Hacettepe Teknokent'te. Hatta bir doktor öğrencim orada çalışmaya başladı. Ve şimdi bu patenti geliştirip sonra da dünya pazarına açılmak istiyoruz. Bu nötron, nötron sayaçları biraz önce bu arkamda gördüğünüz tesiste hızlandırıcılarda kullanıldığı gibi aynı zamanda nükleer santrallerde de kullanılıyor. Ve nükleer santrallerden ne kadar radyasyon çıktığını aslında bunlarla takip ediyorsunuz. Yapılan, şey yapılan inşaatı devam eden evet. tesiste de. İnşallah kullanacağız. Güzel. İnşallah evet. orada da kullanmak orada kullanacaksınız istiyoruz. evet. Ve Sörn'le de bu konuyu konuştuk. Sörn'le de testlerini yapacağız. Bu nötron sayıcımızın. Şu anda geliştirmekte olduğumuz projelerden bir tanesi örneğin bu. Sonra Havelsan'la bir proje şu anda konuşuyoruz. İkinci patentimi belki Havelsan'a lisanslayacağım. Konu üzereyim. Konuyu en azından böyle bir... <gülüyor> ee... <gülüyor> Lisanslamak <gülüyor> üzereyim. O da ikinci patentimizde yöngü olan bir radyasyon sayıcı üzerine. Ve bu radyasyon sayıcını dronların üstüne koyup bir kirli bomba yahut da bir nükleer e, santralden kaçak durumunda e, hızlı bir şekilde e, radyasyon kaçağının nereden geldiğini yahut da doğal bir radyasyonsa onun nereden geldiğini hızlı bir şekilde bulabilecek. Çünkü e, bir radyasyon sayıcından bahsediyoruz. Çünkü e, drona hangi tarafa gideceğini söyleyecek. Onun için otomatik olarak drone da o, bir şekilde alır, bir şekilde alacak o bilgileri ve evet. nokta atışı belki evet. çok tehlikeli bir durum daha başlarken çok daha küçük zararlarla kapatılmasını evet. sağlayacak. Şu anda özür dilerim. Şu anda Havaesan'la bu konuda masadayız. <gülüyor> daha anlaşmayı imzalamadık ama. Olsun. Hayırlısı. Bu projeyi geliştirmek de önemli. Umarız evet. olumlu sonuçlanır bu ve da Bu da ikinci patentimiz. Ee, üçüncü patentimizi de şu anda yazdık. Ee, daha baş daha başvurmadık onun için söyleyemiyorum. Başvurmadığınız için <gülüyor> bence hiç açığa etmeyin. Ilk, i̇lk ilk fikirler hazır. Ee, ve 4 5 da geliyor yolda. Onlarda daha şey derler, doğumhane derler. <gülüyor> Onlara da e, hayırlısı da güzel güzel doğumlar, büyüsünler, evet. bir ürün haline gelsinler. Ama bütün bunlar doğusun. temel bilimden çıktı. Yani burada gördüğünüz bütün işte radyasyon sayaçları, ondan sonra arkamda gördüğünüz e, radyasyon test testi, bunun arkası hep temel bilim. Onu mutlaka vurgulamak istiyorum. Yani şimdi biz bunun patentini alabiliyorsak bizi buraya getiren, bu radyasyon sayaçlarının patentine getiren iş aslında temel bilim. Temel bilimden nerelere doğru gidiyor diyelim. Evet. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızı çok güzel bir şekilde özetlediniz. Nereden başladı, nereye gitti ve nereye gidecek birçok proje var anlatırken aklı olarak gözleriniz ışıldıyor. Çok teşekkürler ve gençlere de bir mesaj verelim Proje Odaklı gitsinler, bir hedefleri olsun evet. ve hedefi 12'den vursunlar. Ve bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii ki. Son mesajım. Ee, Türkiye'de ne yazık ki, ne yazık ki, e, üniversite sınavı kaynaklı e, endişelerinden, haklı endişelerinden dolayı gençlerimiz takım çalışmasına çok önem vermiyorlar. Ama takım çalışması çok önemli. Çünkü bu işlerin hiçbiri, hiçbiri tek başına yapılamıyor. Ben şu anda bir sözcüyüm. Ben kendi ekibimin sözcüsüyüm.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 Ama bu kabuğu kırmalıyız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi ki bu röportajı kabul ettiniz ve fikirlerinizi burada ortaya koyabildik. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydik. Fizik bölümünde Profesör Doktor Bilge Demirköz'ün konuğu olduk. Bilge Hoca'yla matematikten başladık. Eğitimi konuştuk. Çevre faktörlerini konuştuk. İsviçre'deki o büyük Deney merkezi, Sörn'ü konuştuk ve arkasından uzayın derinliklerine beraber bir yolculuk yaptık. İşte aklımda kalanlar. Özellikle bu mesajlarım gençlere. Gençler etrafınızı çok iyi gözlemleyin. Ve bu gözlemlerinizle sorunları nasıl çözebilirim, neler yapabilirim bunları düşünün. Bunları düşünürken de bir hedef koyun kendinize. Tutacağınız, ortaya atacağınız konular bu hedefle birlikte sizi başarıya doğru götürecektir. Üçüncü çok önemli faktör ise ekip çalışması yapın. Tek başınıza ancak çok kısa bir yol gidebilirsiniz. Ekiple birlikte tartışarak, araştırarak çok daha hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz, çok daha başarılı olabilirsiniz. İşte aklımda kalanlar bunlar. Akıl katanların bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.